Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınlarının hazırladığı TET Etiyopya soru bankası kitabında üçgen eşlik konusundaki eşkenar üçgende eşlik testin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Eşkenar üçgende eşlik ÖSYM'nin sevdiği bir şeydir. Dikkat et lütfen. İki tane eşkenar üçgenli soruları genelde daha çok beğeniyor ama tek eşkenarlı da sorular bayağı bir karşımıza çıkıyor. Sorulara bakalım ne diyor. Eşkenar üçgen demiş. Öncelikle bir açıları yazıyoruz. 60 60 60. E bunları boş boşuna eşit vermemiştir. Şu kenarlara bir a a a diyecek olursam bütün kenarlar birbirine eşit olduğundan dolayı eş, Bütün kenarları Şuradaki kenarları A dediysek Ve şuraya B edersem, Bir kenara A artı B Hocam burası da A artı B Burası da A artı B olacağından Şunlara B B B yazdık ve sonra Bak şurada bir üçgen var Bu üçgene ve şu üçgene dikkat edecek olursak Burada da bir üçgen var Hocam 60'ı kolları A'ya B 60'ı kolları A'ya B O zaman iki üçgen eş oldu Eş üçgen oldu Aynı açın karşısında kenarlar eşittir 3x-10 3x-10 3 x 1 eşittir 11 olacak 3x eşittir 12 olur ve de deölikle 4 olarak buluruz örnek 1 4 çıktı geldik örnek 2 Evet iki tane eşkenar üçgen verilmiş eşkenar üçgende kenarlarını işte bizim için önemli arkadaşlar E şuraya bir çizgi çizgi çizgi diyelim bu eşkenar üçgenin bir kenara da çift çizgi diyelim şurası karışacak diye yazmıyorum E şu 60'ları yazalım 60 60 60 şimdi burada ne var bak 3x 85 bize bir şeyleri tayin ediyor zaten bak şu 3x 5'lik üçgene bak Hocam burada da x artı 7 var. Şuna da dikkat et kardeşim. E Bu üçgenlere dikkat edeceğin zaman. Hocam 60'ın kolları çizgiye çift çizgi, 60'ın kolları çizgiye. Ve aynı zamanda bu da büyük eşkenar Üçgenin bir kenarı olduğu için çift çizgi. O zaman kenar açı kenardan ne oldu bunlar? Eş üçgen oldu. Yani şu üçgen ile şu üçgen eş. Aynı açını karşısındaki kenarlarda birbirine eşittir. 3x-5 eşittir x artı 7 olacağından. Eksi 5'i buraya attık. 7 artı 5 12. X'i buraya attık 2x. E o zaman ikisinde kaç buluruz? 6 buluruz. Örnek 2, 6 bulduk. Geldik örnekçe. Evet, iki tane eşkenar üçgen. Dikkat dikkat Kırmızının Kırmızınınkine çift çizgi diyeyim. Mavininkine de çizgi diyeyim. Şöyle çizgi çizgi çizgi diye gösterdim. E ne yapacağız şimdi? Hocam, eşkenar üçgen açımız 60 derece ya. Buraya kaç derece kaldı? 45. E, bu da mavi de eşkenar üçgen. Buraya da 15 kaldı. Bak. 15'lik üçgene bak gördün? Burada da bir 15'lik üçgen var. E hocam 15'in kolları çizgiye çift çizgi 15'in kolları çizgiye çift çizgi ÖSYM sormuştur bu soru tipi de dikkat et E o zaman aynı açının kolları Eşit olduğu için ikisi kenar açı kenardan Eş üçgen oldu Madem bunlar eş eşlikleri diyorduk? Aynı kenarı gören açılar birbirine eşit diyorduk. Hocam şu eşkenar Üçgende burada kaç? 60 derece ya Şu kırmızıda burası da 60 hatta Değil mi? 60 60 60 E çizgiyi gören 60 Burada da çizgiyi gören 60 olacak Sarılar çünkü eş üçgende şu mavide de burası da 60 60 60'tı E hocam şuradaki sarı üçgende güzel bir şey çıktı bak. 15 60 ve 60 artı x. 15 60 ve 60 artı x'in toplamı 180 yapacak. Buradan ne geldi o zaman? 120 135 x 180 135 yapar. Bu da kaç derece yapıyor o zaman? 45 derece yapıyor. Örnek küçük, 45 bulduk ve geldik örnek 4'e. Evet ne yapıyoruz? Bak öncelikle açıları yazıyoruz. 60 60 60 karışık yazmadım. 60-60-60'ları şöyle bir yazdım. E sonra yazdıktan sonra ne yapıyoruz? Hocam x artı 3 verilmiş ve x artı 4 verilmiş. Şuraya bir alfa dersem. Bunlara da çizgi çizgi çizgi burada da çift çizgi çift çizgi çizgi çift çizgi dersem. e ee, bizim şuradaki üçgene dikkat edeceğimiz belli. 4x-3 boşu boşuna verilmemiştir. Hocam aynı şekilde burada da x artı 3 boşu boşuna verilmemiştir. Bak sarı ve mavi üçgende 60 artı alfanın kolları çizgiye çift çizgi. Burada da 60 artı alfanın kolları çizgiye çift çizgi. Kenar açı kenarda yine eş üçgen çıktı mı karşımıza? Evet. E, 60 artı alfanın karşısındaki kenarlar birbirine eşit olmak zorunda. Yani bunlar eş üçgen, aynı açının karşısındaki kenarlar eşit. E, o zaman 4 x 3 eşittir x artı 3 diyeceğiz dostum. Buradan 3x eşittir 6 geldi. X'i de kaç bulduk? 2 bulduk. Evet, bizden de 2 isteniyor zaten örnek 4'ü e 2 bulduk ve böylelikle bu testi de bitirdik. O zaman diyoruz. Bir sonraki videoda katlama, döndürme ve öteleme eşliğinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.